bugün 6 Temmuz 2021 salı Mars günündeyiz boğa burcundaki ay günün ilk saatlerinde boşlukta ilerleyerek sabit ve sakin enerjiler verecek ay sabah saat 4.23 İkizler ikizler burcuna geçecek değişen enerji dinamikleri önümüzdeki iki gün zihinsel faaliyetleri ve iletişim trafiğini arttırabilir sabah erken saatlerde ay balık burcundaki jüpiterle dikacı yapacak duygusal ve fiziksel olarak dengesiz ve abartılı eğilimlerimiz olabilir olayları gereğinden fazla büyütmek ve tepki vermek zararlı olabileceğinden sağduyulu olmaya çalışalım bugün ikizler burcundaki Merkürle balık burcundaki Neptün arasındaki dik açı kesinleşiyor zihnimiz duygularımızın ve inançlarımızın etkisinde kalırken daha idealist ve hayalci olabiliriz Belirsizlikler, karışıklıklar, unutkanlıklar, günlük yaşamı zorlayabilir. Objektif olmakta zorlanabileceğimiz için alacağımız kararlar çok güvenilir olmayabilir. Değişken duygulardan etkilenmeden dengede kalmaya çalışalım. Yengeç burcundaki güneşle boğa burcundaki Uranüs arasındaki uyumlu açı, bireysel ve yaratıcı fikirlerimizi de destekleyebilir. Kendimizi ifade etme konusunda özgür ve bağımsız hissedebiliriz. Akşam ve gece saatlerinde İkizler burcundaki Ay ile Aslan burcundaki Venüs arasındaki olumlu açı da iletişim ve sosyalleşme isteğimizi güçlendirebilir. Sevdiklerimizle vakit geçirmek, hobilerimizle ilgilenmek keyif verebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.